Merhaba arkadaşlar, kanalımıza kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türk Televizyon esenary Bölüm All Hic All Hic. Evet. Evet. Ah, before we go into the video, video bu video paylaş, like, comment something nice. Evet. Instagram takip edebilirsiniz. So, with wasting much of your time video didlem no punishment Küfür not. You you know, drink each it's your it's your Neyse, neyse, neyse. Raw egg, G yumurta, G G yumurta. So let's just get right into the video. Üzücü bir vedamız var bugün. Ben vedaları sevmem. Ben sevmem. Asla ağlamam da. Senin yüzünden böyle oluyor. Müsaademi rica et. Sağ olun var ona. Tamak da varmış. Aa bakın. Temizlik benim işim. Temizlik benim işim. Sen benim dediğim gibi salla. İyi hadi geç. Nasıl biliyorsan öyle olsun. Kef. <gülüyor> <gülüyor> Öf Kadir. Senin yapacağın iş. Lan git. <gülüyor> Ve şu anda biz yola onsuz devam edeceğiz. Ve gitmeni çok geçiz. Ay çok hiç beklemiyordum böyle bir şeyi çok erken oldu benim için. Nasıl bana çok hayır saç renginde ya. Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır ya, istemem bu ya. Gerçekten ki. dokunma gerçekten dokunma dokunma. Ya gülmeyin kızım ben yaşasın sen. Komik çok saçın yandı mı bitti mi ne oldu saçım. şekilde saçı tamamlamak zorunda. Bunu Emre. Peki. Beni mi Ne diyorsun olur? Sen emre. ne diyorsun, Sen emre. Ne diyorsun Uş, ya, oğlum, bak, ya Ya Emre. Emre Emre. Emre. Emre. bütün gece dedim ki acaba perde ne oldu? beni mi düşündü? Evet çok entity dinapu Ben kendim. Beklentisiz abi. Pardon yorumlar mısın? Buradaki ayıntı ne? Lütfen, rica ediyorum. Lütfen. Aslında trş bıçağını da beraber kullanıyoruz. O önce koltuk altını ediyor, sonra ben de yüzümü trş ediyorum. Her koltuk altına bir defa sürebiliyoruz. Diş fırçamızı da paylaşıyoruz, böylece ikincisini almaya gerek kalmıyor. O kadar tutulmuyuz ki diş bile paylaşıyoruz. Direkt bu. Ha? Diş Roll-on shaving stick. Böyle bomba gibi geldi. Ben de böyle Benim üstümde Patlıyorum dedim. Şuradan gıdalarımı verin. Benim üstümde patlıyordu. Patlıyorum dedim. Şuradan kalksaydım patlamazdı. Neden tırnağı? Zerre kadar güzel bir şey yok üstünde. Ya ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Günlük, casual bir tarzın var. E işte alışveriş Bunu merkezine desenemek. Buyursunlar. Şey. Herkes susun. İşte buyurun. Vallahi vallahi korktum gerçekten. Vallahi bunu sadece televizyonda görmüştüm, bir de burada gördüm. Gerçekten. Can televizyonda da görmedim. Şimdi şey, bu kişmiş olduğu için bize bir şey yapamaz ama güle korktuk yani. Keşke. <gülüyor> i̇şte keşke işte, o, yani. o simlerle <gülüyor> o taşlarla keşke vallahi keşke. He işte. Bana lütfen yazdı ver. Hatta Emel'le beraber sinemaya gitsan. Ona ne vereceğime ben karar veririm. Olsun 5 5 vermezsen ben hayatını Canım ne, ne isterse onu veririm. Tabii sevgi emek oh, senin için, için günahlarımı yakarım. dinle olmuyor o yüzden senden izin alıp gitmek istiyorum bence en önemlisi bu alıp kim kahvesini nasıl iç Oyz olmuyor o yüzden senden izin alıp gitmek istiyorum bence en önemlisi bu alıp ne Tamam ergo. Siz siz don't go you kim kahvesini nasıl içiyor peki? <gülüyor> sade. Evet, sade. <gülüyor> sade orta. Hayır, orta ay orta, orta. Orta Tamam, üç orta bir sade. Çok kalmayacağım, geleceğim. Korkakım. O yüzden oturuyorum. Ama kulağına şunu söyleyin. Ben laptop'um sizin bu şey diyeceğini said need autopsy or something I didn't even. biz benala ki person what? Ne döktün? Ama sıcak yağ döktüm. Soğuk yağ dökmedim. O yüzden. Onu sıcak yağ döktün nerede? Yapamadım, yetiştiremedim. Ama indistan cevizi koydu. Her şey elinden bir, bir kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun ama kazanıyorsun farkında değilsin. Ben seni çok durduruyorum. Seni doğmanı istemiyorum. İlerlemeni istiyorum. zamanla <gülüyor> Özel silahlı güvenliklik zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> e, yarın bu belgelerin hepsini getirir misin? Dikkat! Oyuncuyum, daktilo eğitimim var aynı zaman, tarzım ve starım. 40 kilo eğitimine mı aldın? <gülüyor> Ay canım. Ah <Ay>. <gülüyor> kötü olacaksın. Yarın bu diplomalarını belgelerini hepsini getirir misin? Olur bakalım. Bakalım dileringe istiyor musunuz? Evet. Hafta sonuna kadar, cumaya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa, o ses tonuna dikkat et. Evet. Aa, getiririm yani. O ses tonuna dikkat Aa. et. Aa. Aa. Bir tanesini tane yani, benim Ses tonuna dikkat et. Getiririm Kemal Bey, gösteririm. Lütfen yayınlandığında, Seninle yayınlandığında Hı. lütfen, lütfen, lütfen kendini otur bir izle. Romantik değilim de. Bravo efendim, vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? mı? Çok. Bu muydu yani? Aa, bu kadar mıydı yani? Bu muydu? Ben biliyordum. Çünkü Emel, hayır, o, ı, tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey. Sanki biz burada... IQ larımız bu kadar seninki bu kadar çoğu yapıyorsun orijinaline getireceksin tamam mı? Çünkü söyle Kemal Bey ben katılmıyorum hiçbir yap guys yap yap yap without mixing without mixing you said it wow İşte bu arkadaşlar. Let's end the video. Let's end the video. Yeah. This like videos right? Follow us on Instagram and time guys. You